Şimdi 4D kamu işçileri e, ma, memur maaşlarını geçti diye bir haber var. Daha doğrusu bu haberle ilgili bazı şeyler paylaşacağım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 4D sürekli işçi kadrosunda çalışılan personelin maaşı memur maaşını geçti diye bir haber var. E, buna göre temizlik personeli %30 Yemek e, 6 TL Yol 5 TL Maaş 2242 Ziyaretçi danışma ve yönlendirme Lise mezunu %30 askeri ücretin fazlası Yol 5 TL Yemek 6 TL 2242 TL Maaş Biraz sonra bu tabloyu sizlere göstereceğim Özellikle bu tablonun üzerindeki e, Şeylere Eee seyi daha doğrusu sizlere aktarmaya çalışacağım. 4D sürekli işçi maaşlarında, ziyaretçi danışma yönlendirme yüksek okul olan arkadaşlarımız yüzde 40 askeri ücretin fazlası artı 5 TL yemek artı 5 TL yol artı 6 TL yemek 2455 lira. Özel güvenlik lise mezunu %40 askeri ücretin fazlası 5 TL yol 6 TL yemek 2455 lira. Özel güvenlik yüksek okul %50 5 TL yol 6 TL yemek 2533. Bakım hizmetinde çalışan lise mezunu kişiler ise %55 askeri ücretin fazlası 5 TL yol 6 TL TL yemek e, 2605 lira toplamda bakım hizmetinde çalışan yüksek okul mezunu arkadaşlar ise %65 fazla asgari ücretin 5 TL yol gene yemek değişmiyor 6 TL 2750 TL maaşı toplam veri haz, hazırlama ve otomasyonda yüksek okul olan arkadaşlar %65 askeri ücretin fazlası 5 TL yok 6 TL yemek e, 2750 olarak tabloda görüldüğü gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 4D sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin çıplak maaşları bu şekildedir. Bunlara sendikanın vermiş olduğu toplu sözleşme hükümlerince her ay yakacak parası 30 TL dini bayramlarda 75 TL ücret, resmi ve e, dini tatillerde 3 yevmiye, ikramiye ve benzeri sosyal haklar da eklendiğinde daha da artmaktadır. Bu arada e, tabi arkadaşlar 657'ye tayib bir kadrolu çalışan memurların maaşları görülmektedir diyor. E, bunlarla ilgili de hizmetli 2547 bekçi 2555 teknisyen 2561 şoför 2739, memur 2739, yurt yönetim memuru 2753, ambar memuru 2761 TL olarak e, kadrolu memurların maaşlarını söylemiş burada. Karşılaştırma yapmış ikramiyelerle birlikte e, 4D işçilerinin maaşlarının arttığını daha hatta memur maaşlarının da geçtiğini söylüyor. Neyse bununla ilgili haberimizi sizlere aktarmaya çalıştım. Evet listelerde biraz sonra sizlere aktaracağım. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Hoşçakalın.